Unutmayın, motorun yapabildiği tek şey, bir aracın tekerleklerini döndürmek değil. Çünkü motorda, dahili bir dönüş sensörü bulunuyor. Bu sensörün teknik adı, takometre. Takometre, motorun dönüşsel konumunu derece cinsinden sürekli olarak ölçüyor. Diyelim ki bir ses açıp kapama düğmesi yapmak istiyoruz. Bunun için, motora bir ayar topuzu takıyoruz. Bu konumda, takometrenin okuduğu değer sıfır olsun. Yani bunun sıfır konumu olduğunu farz edelim. Motoru döndürürsek, bu değer gerçek zamanlı olarak güncellenir. Böylece motorun o anki konumunu öğrenebiliriz. Motoru görmesek bile, sırf bu değere bakarak motorun hangi konumda olduğunu anlayabiliriz. Düğmeyi bu konuma geri getirirsek, değer tekrar sıfır olacak şekilde güncellenir. Düğmeye tam bir tur attırırsak, takometre 360 dereceyi gösterir. Bu çok güzel bir özellik. Çünkü motoru boş verelim, robotun tümünü düşünelim. Sadece bu sayıya erişimimiz olsun ve bu sayıya x diyelim. x, motorun konumuna göre 0 ile 360 arasında bir değer alır. Şimdi bu x değeri ile istediğimiz şeyi yapabiliriz. Mesela bir ses bloğuna bağlayabilir ve bloğun ses seviyesini motorun konumuna göre değiştirebiliriz. Hadi bu basit örneği yapalım. Öncelikle motoru cihazın C portuna bağlıyoruz. Ve girdi menüsünde yer alan dönüş sensörünü alıp ardıllık doğrusuna yerleştiriyoruz. Dönüş sensörünü seçtiğimizde ayarlar menüsü açılıyor. Sensörü C portuna atadıktan sonra dönüş sensörü bloğuna ait değiştirebileceğimiz iki ayar kalıyor. Örneğin Sıfırlayı seçersek, Program Dönüş Sensörü bloğuna geldiğinde motorun konumunu sıfırlar veya sensörü bir okuma bloğu haline de getirebiliriz. Motorun dönüş konumunu okuyup, bu bilgiyle bir şeyler yapmak istiyorsak bu ayarı seçiyoruz. Evet, değeri okumak istiyoruz. Yapmak istediğimiz bu. Şimdi, bu değeri bir ses bloğuna göndereceğiz. Bunun için bir ses çıktı birimi alıyoruz. Bir ton üretmek istiyoruz diyelim. Tonun uzunluğunu saniyenin onda birine ayarlıyoruz. Şimdi hoparlöre bir değer bağlayacağız. Tüm giriş ve çıkışları görmek için bloğun alt kenarına tıklıyoruz. En alttaki derece değerini alıp ses bloğundaki seviye girişine bağlıyoruz. Derece değerini aldık, tıkladık, bir daha tıkladık ve girişe bağladık. Ses bloğumuzun ses seviyesini artık motorumuzun dönüş değeri belirliyor. Çalıştırmadan önce her şeyi bir döngünün içine atıyorum ki işlem sürekli tekrarlansın. Şimdi programı indirip çalıştıralım. Bakalım nasıl çalışıyor.